Para şişesi. Şiş. Hmm. He. Odemişsın ama malak baba? Para mı yok? He. Bu bu. Odemişsın ama para yok. Evet. Hadi bin üstüne. Ben bilmiyorum. Düz oğlum ya düz hadi.